60 saniyede okul. Roygo TV sunar. 60 saniyede okul yapacağım arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Okul nedir? Okul gençlerin eğitim görerek yükselmesi için bir yerdir. Okulu genelde gençler sevmez. Okulun 4 bölümü vardır. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite vardır. Sınavlar ise ortaokula başlar. Özel okul okuyorsanız çok iyi, devlet okulda okuyorsanız bu durum çok kötü arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada ee, yine asker sunucu kurduk, asker oyunu falan kurduk. Açıklamada pıt, yapabilirsiniz. Neyse, Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Yorumlarda yazabilirsiniz önleri için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.